Beyim. iki alp ile obaya doğru gelmedi. Uç beyimizi karşılayalım. Ares'in tuzağından nasıl kurtuldu baba? Belki tuzağa hiç düşmedi. Eğer öyleyse, eğer her şeyi biliyorsa otağım onun mezarı olacaktır. Eğer onu otağda öldürürsen sultanı karşına alırsın. Alplerini toplayıp isyan çıkarmaya göndermiş. Eceli ayağına gelmiştir beyim. <gülüyor> Geri olmaz. Sanki iki ile değil bir orduyla geldi. Geldiğin için var olasın Ertuğrul Bey. Senin için hazırlık yaptık. Turgut'la Aslan nerede? Merak etmeyesin. Sıhhatleri yerindedir. Hala buyur. Ayakta kalın. Şimdi bana diyesiniz. Ben cenkteyken... davdar Obası'nda neler oldu? Obamızın... ...iç meselesi vardı. Beyliği aldım. Turgut'la Aslan'ı merak etmeyesin. Benim beyliğimi tanıdıktan sonra... ...ikisini de sana teslim edeceğim. Hangi beylikten bahsedersin Bahadır Bey? Bilmez misin? Kanla gelen kanna gider. Hakkımız olanı almak için toy hakkı bile tanımadı. Belime boyun eğmeyen hak ettiğini buldu, hepsi bu. Sadakatle bağlı olan beyler. Niye susarsınız? Hamlı pazarı alması için verdiği altınlarla dilinizi mi bağladı Bağdır Bey? Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Biz satılık değiliz. Hakkı ve töreyi çiğneyecek kadar satılıksınız. Şerefini çiğnediniz. Aziz hatırasını mahvettiniz. Ertuğrul Bey, benim makamımda oturmuş haddini aşarsın. Seninle cenk etmek isterim. Savaş ganimetim olan altınların, Ares'in olduğunu nereden çıkardın? Ne kadar aşağılık olduklarını gösterdiler. Sen de yaptığın mancınıklara sahip çıkaydın. Her seferinde ars keferesinin tuzağına düştün. Her şeye rağmen ve de senin yanında olmak isteriz. Meseleyi sulh içinde çözelim. Turgutay'la Aslıhan atını buraya getiresin. Sonra da tekfur arslı yaptığın işbirliğinin. Beyiniz, nihayet geldi. Bahadır Bey'le istişare eder. İstişare demek. Başka ne olacaktı ya? Hı? Siz bizi muhafaza etmeye bırakın da, gidin beyinizin kellesini kurtarmaya bakın. Bahadır Bey'in beyliğini kuzu kuzu tanıyacak, o da siz de uslu olacaksınız. Bizi uslandırmak isteyenleri çok işittin. Pusatımızda kanisleri var. Biz hiçbirine benzemeyiz. Bizim için kahpelerin hepsi birdir. Ares'te işbirliği yapan bu adamı şerefli çavdarların bey yapmaya kalktı ve dahi Altberim'in öldürülmesinin müsebbibi Bahadır Bey'dir. Devletimize karşı serde ittifak etmişlerdir. Yalandır. İftira edersin. Buraya gelirken bana pusu kurup beni nasıl öldüreceğini, ne af dilemeniz sizi kurtarır, ne de yalvarmanız. İhanetinizin bedelini ödeyeceksiniz. Yalan. Hala iftira edersin. O mektup düzmecedir. Kalanın içinde casusumlardır. Arasında çevirdiğiniz kirli işler bir bir ay yuka çıkmıştır. Öyle devam edersen senin kelleni alırım iyi bilesin. Şerefli Çavdar Boyu'nun yürüdüğü yolu kirlettiniz. Bunun bedelini canınızla ödeyeceksiniz. Tabii tabi olmazsan kelleni alırım dedim Bahadır Bey. Şimdi bedelini ödeme vaktidir. <Gülüyor> beyim buyurduğun üzere obayı içeriden ve dışarıdan kuşat. Bahadır Bey'in alplerinin pusatlarını alın. Alpleri de bağlayın. Buyruk senin beyim. Bamsı. Sen de Aslan Hatun'un Turgut takip getiresin. Hmm, Emin olur benim. Başlığın başına alıp dizliğe diz çöktüreceğim diye and içmiştim. Başlığın başı pusatımdadır. Aslan, iyi misin? Size konuşmak yok demedim mi? <gülüyor> Yettim kardeş! Cehennem yoldaşını edersin. Beklesin hele. Beklesin hele. Canımızı bu soysuzun eline bırakmadan. Kardeş senin canın benim canımdır. Bırakın hiç? Otağa <gülüyor> gidelim. Ertuğrul'u bizi bekler.